Bugün 31 Mayıs 2022 Salı, Mars günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne değişken ve kararsız enerjiler veriyor. Yakın çevre ilişkileri, kardeşler, komşular, eğitim, seyahat ve ticari konular gün genelinde daha fazla gündemimizde olabilir. Öğleden sonraki saatlerde günlük rutin işlerle de ilgilenebilir, keyif aldığımız konuları zaman ayırabiliriz.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 Ciddi ve kararlı düşünceleri arttırırken gelecek kaygıları ve karamsarlıkla verebilir. Geçmiş anılar bilinçaltımızdaki duygu ve düşüncelerin etkisinde kalabilir, dürtüsel ve tepkisel davranabilir, olayları objektif değerlendirmekte de zorlanabiliriz. Geçmişteki hata ve ihmallerle yüzleşebiliriz. Bunları tekrar gözden geçirme ve düzeltme imkanları da bulabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.